Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. Selanyum popüler bir eser element kendisi olur efendim. Toprakta bile var, Brezilya fındığı ve midyede çok yüksek oranda var. Fakat bunun yanında gördüğünüz üzere yumurtadan, ay çekirdeğine, çiğ tohumuna kadar yaygın olarak bulunuyor. Maalesef Brezilya fındığı ve midye kadar yüksek oranlarda değil. Selanyum dilince aklımıza antioksidan etkisi gelir. Çünkü neden? Serbest oksijen radikallerini temizleyen glutatyon peroksidaz diye bir enzimimiz var. Bu enziminin bileşeni efendim, Selenyum. Dolayısıyla bu antioksidan olarak güçlü etkisi olduğu kabul edilmekte ve listelenmektedir. Bir sürü etkisi hep antioksidan niteliğine bağlanmaktadır. Ama gelin biz işin aslında bakalım bir de uyarıda bulunalım. Çünkü selenyum zehirlenmesi de bir şey olabilir. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Selenyum eksikliğinde görülen belirtiler, diğer hastalıklarda görülen belirtilerle Karışabilir. Dolayısıyla düşünmek çok söz konusu değil. Ama diyalize giren hastalara, AIDS hastalarında ve kron hastalığı özel bir hastalıktır. Ve kısırlılarda mutlaka araştırılması gerektiği söylenir. Selenyum düzeyine bakmak gerekir. Bakmadan selenyum alma sakıncalı olabilir. Özellikle prostat ve karaciğer kanserinden koruduğu iddia edilmiş. Hala bu konuda bir takım laflar ortalıkta dolaşıyor. 2011 yılında bir çalışma yapmışlar. Hem vitamini hem de selenyum vermişler bir. Ve Bakmışlar ki prostat kanserinden koruması yerine %19 prostat kanserini arttırdığı görünüş. Ama hala selenyum kanserden korur gibi sağda solda laflar duyabilirsiniz. Nelerde daha çok etkili bir Hashimoto tiroidinde, tiroid fonksiyon bozukluğunda, kalp damar hastalıklarında korunmada, bu konuda çelişki bilgi olmasına rağmen koruma bir parça daha önde. Bağışıklık konusunda etkili çünkü savaşçı tecrüllerimizi destekliyor. Ve selenyum düşüklüğünde tip 2 diyabetin şansının arttığı iddia ediliyor. Dediğim gibi selenyum düzeninize mutlaka baktığınız lazım. Her yerde bakılmaz. Onu da eklemem lazım. Astım, egzama, kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin azaltılmasında destek tedavisi olarak kullanılıyor. Şimdi gelelim uyarımıza. Efendim bir kere selanyum vücutta birikiyor, atılımı uzuyor. İlk iki günde yarılan ömrü bakın 1.7 günken yavaş yavaş yükseliyor 3 güne ve ardından da 11 güne kadar çıkıyor. Dolayısıyla uzun süreli kullanıldığı zaman birikip selanyum zehirlenmesi yapabilir sık değil ama devamlı kullanmak pek uygun değil. Günde 55 mikrogram öneriliyor. Genelde piyasada 100 mikrogram var. 400 mikrogramın yanına bile yaklaşmayınız. Eğer selenyum kullanıyorsanız lütfen aralıklı ve düşük dozda kullanın ve uzun aralar veriniz efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.